Bu soruda bize hangi kesirleri toplayınca 25 bölü 22 ya da 22'de 25 elde edeceğimiz sorulmuş. İstediğiniz kadar kesir kullanabilirsiniz, toplama işleminde kullanmadığınız kesirleri kullanılmayan kesirler kutusuna yerleştirin. Öncelikle bunu nasıl yapacağımızı bir düşünelim. İlk olarak burada verilen en büyük kesri kullanmak istiyorum ki, böylelikle istenen cevaba mümkün olduğunca yaklaşabilelim. 16 bölü 22'ye alıyorum. Buna 8 bölü 22 eklersem ne olur? Bakalım. 16 artı 8, 24. Yani artık elimde 24 bölü 22 var. 16 bölü 22 artı 8 bölü 22 sonuç olarak 24 bölü 22 ediyor. Ve buna 1 daha eklersem 25 bölü 22 elde etmiş olurum. Şu kalanları da kullanılmayan kesirler kısmına sürüklersek işimiz bitmiş olacak. Evet, şöyle koyalım. Şimdi bakalım doğru yapmış mıyız? Cevabımızı kontrol edelim. Doğru yapmışız. Acaba aynı cevaba, aynı sonuca farklı yollardan da ulaşabilir miydik? Başka bir şekilde de bu sonucu bulmak mümkün mü? Diyelim ki, 2 ve 4 ile başlamış olsaydık, bir de 8'e ekleyelim. 2 bölü 22, artı 4 bölü 22, eşittir 6 bölü 22. Artı 8 bölü 22, toplam 14 bölü 22 eder. Buna 16 bölü 22'ye eklersek, istediğimizden daha büyük bir sayı elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla aslında bizim bulduğumuz, bizim bulduğumuz ilk sonuç doğru olan tek seçenekmiş. 2 ve 4'ü kullanılmayanlar kutusuna koyalım. 16, 1 ve 8'li kesirleri de üstteki kutuya. Evet, bunların toplamı 25'li bir kesir oluyor ve bu örnekte istenen kesir de 25 bölü 22. Şahane!